2023 oldu lan süper güç olacağız değil mi? Tabi şey değişmeyecek. Ve güzel haberse video çok fikrim var ama çok enerjim yok.